ya Ama Kanka mu oynuyorsun? Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Yaşar. Yarra <gülüyor> çorbası. Shorty. Shorty. Shorty. Ama Burada ne işi arayacak dümbüğün evladı? Bak bir de oraya geçmiş. Rest yapma. Niye 4 kişi buradayız? Duman indi. Tam alnının ortasında. <Gülüyor> ne yapıyorsun <Gülüyor> ya? Duman atıyorum. <Gülüyor> Dibine. Ama third boy. Gel. Yeah atim ya, ya beş kişi niye buradaydı? Allah ya. severseniz ya. Ya bir git senin midene be kardeşim ya. Çekil. Özgür Bey. Duman altı. Spike yani niye korumadın orayı fortuyla? Yok Romantic, My boy. My boy. My perfect boy. My boy. Come Sanki silah ya. Hangi Amc adam vurmuyor diyor sen fazla kilim var Dün Oyeten. Parama açma, Ali. Ben, bir tezir, Ali, açma, açma. açma Ali. ben bu çocuğu çalma. Ali açma. Açma Uzay. Ben bu çocuğu çalma. Bakalım ne yapacak Yaşar. Yaşar hazırlanıyor. Yaşar. At Yaşar. Yaşar. koyuyor Yaşar. ama Yaşar. No. Yaşar. Fantazıla Ne yapacaksın Erkek buna karşı Ne yapacaksın <gülüyor> Herkes sana karşı Hello <gülüyor> Rahat oldu dedim Biliyorum Rrrrrr wisely Kuvvet işaretim burada <gülüyor> Ayağında kalan son Yaa bu Duman atıyorum. Ne gördü bu? atış adam. Ne yapacaksın? <gülüyor> Herkes sana Duman. karşı duvara dayasırtır. Başa savaş. Al bakayım. Duman atıyorum. Av başladı. Oy. Yalabar geliyor! Göstere Nerede çıktınız? Hoş geldiniz! Ne havalar? Ne atıyorum! Haber MI? Düşman yerde! Duman indi. Alo. Hocare. Bir barişiniz Duman altı. Kuvvet işareti burada. mı? Merhaba Paşa. Nasılsın? Ben de yanınızda. Ne? <gülüyor> <gülüyor> no! Orada it gibi beklemeyin. Lan! Biz orada hayatımızla savaşıyoruz amaner koyup. Arkadaşlar ben ne gelmeyin ya. Anlayamazsın. Aa sey. Sağ ol. Bu kuzun kilo tamirini yapıyorum. 150 kilo minimum testten analiz diyoruz bi can bi can bi can abi sağda tam ortadan tamam hala strike hadi gel 30 saniye kişiye arkadan geliyor ben sarsın Ha. Öldü. Eu queria mudar, <gülüyor> eu queria mudar. Ayakta kalan son oyuncu. NE öldün ya. Ben yemek yiyeyim siz takılın. Arkanız bende. <gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. Ağlıyor Al oğlum. Çözüyor, çözüyor Atul ya. Gökte ne var? Helal olsun. Bir düşman kaldı. Çayır, çayır. Tek tabanca. Helal sana be. Arkadaşlar abine veriyorum. Köbenin anasını. Oğlum bir saat. Arkadan bir... biri geliyor lan. Buradan girebiliyor mu? Ben. Sen bir saat Öğlaşır, <gülüyor> Bu hızla dacek oğlum niye yavaş Artır, artır tetiği. N'saat diyor. elimle koymuş gibi biliyorum. Var <gülüyor> şimdi tepki. <sevdim> <gülüyor> ne bu.